Merhaba sevgili Boğa Burçları ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Aralık 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları geçtiğimiz ay Burcunuzda meydana gelen tutulmalar döngüsüyle beraber e, oldukça farklı sıra dışı bir döneme giriş yapmış bulunmaktasınız. Bu girişle beraber özellikle artık hayatınızda bir döngünün sonuna geldiğinizi, yeni bir döngüyü başlatabileceğinizi, bu süreçle artık hayatınızda kırılmaz, değişmez, asla düzelmez dediğiniz konulara dair bazı değişimlerin olabileceğini gösteren bir ay yaşadınız ve 2022 senesi de aslında bu temalar üzerinden ilerliyor olacak. Bu ay ise... E, i̇kizler ve yay aksının son tutulmasını deneyimleyeceğiz. Aynı zamanda önemli gezegen etkileşimleri olacak ve artık yavaş yavaş 2022'nin e, temasına doğru ilerliyor olacağız. Şimdi e, videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan veya henüz karşılaşan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. E, aynı zamanda bildirim tuşuna tıklarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bakalım Aralık 2021'de siz sevgili Boğa burçlarında neler bekliyor? Hemen bir Aralık tarihinde Neptün düz seyirine başlayacak 20 derece Balık burcunda. Neptün biliyorsunuz ki uzun zamandır Balık burcunda ve geçtiğimiz aylarda retro pozisyondaydı. Ee, Balık burcu sizin haritanızın 11. evini işaret ediyor. Burada özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, idealleriniz alakalı. Gerçekten çok fazla hayal kurduğunuz, büyük hedeflerin ve ideallerin peşinden koştuğunuz kariyerde yükselmek veya kariyerde yön tayin etmek adına zaman zaman bocalasanız da esasında bir şekilde büyük emellerin peşinde koştuğunuz bir dönemi işaret ediyor. Bu Neptün Retro döneminde bilhassa biraz kafa karışıklıkları artmış olabilir. Özellikle arkadaş çevresi, sosyal çevre, kariyer gelirleri, kariyerde edinmeniz gereken ünvan gibi konularla alakalı e, gündemlerinizde değişimler söz konusu olmuş gözüküyor. Şimdi ise artık Neptünün düz seyrine geçmesiyle beraber hemen 1 Aralık itibariyle bu alanda daha net olacaksınız. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Hangi hedefte ilerlemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Artık bir rota belirlediniz veya çizdiniz Kendinize veya hedefinize ilerleme noktasında artık hayalinizin ne olduğuna karar verdiniz ve bu bağlamda daha rahat bir şekilde ilerliyor olacaksınız. 4 Aralık tarihine geldiğimizde yay burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız yay burcunda yaşanan bu tam güneş tutulması ile beraber artık ikizler ve yay aksını tamamlıyor olacağız ve önümüzdeki sene akrep ve boğa aksına ilerleyen bir döngün içerisine giriyoruz zaten sizin için oldukça önemli bir yıl olacak 2022 yıllık yorumlarda da bahsetmiş olduğum üzere şimdi ikizler ve yay aksında siz parasal meseleler gelir gider alacaklar verecekler başkalarının borçları ödeme dengesi gibi konularla hem Hali oldunuz. Bu alanda artık 8. evinizde yeni bir başlangıç var, belki yeni bir ortaklık, eşin maddi durumuyla alakalı önemli bir gündem, belki yeni bir borç altına giriyorsunuz, bir mal alıyorsunuz ve bunun için belki bir kredi borcuna giriyorsunuz veyahut borçlarınızı bitiriyorsunuz ve tamamlıyorsunuz. Eğer parasal bir gündem veya konuda ise belki birçoğunuz ameliyat olmaya karar veriyor olabilir bu süreç itibariyle. Bunun yanı sıra ruhsal bir dönüşümün artık sanki ruhsal bir dönüşüm sürecini geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca zorlanarak tamamladınız ve artık ne istediğinizi biliyorsunuz ve belli bir olgunluk seviyesine ulaştınız. Bu olgunluk seviyesinden itibaren bazı somut adımlar atmaya başlayacağınızı da görüyoruz bu güneş tutulması etkisiyle birlikte. Evet, 7 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Neptün karesi var. Merkür 20 derece yay burcunda, Neptün de 20 derece yay balık burcunda bulunacak. Pardon. Şimdi ee, değişken burçlarda bu etkileşim özellikle iletişimle alakalı kafa karışıklıklarına sebebiyet verebilir. 8. ve 11. bağlamına baktığımızda, Özellikle ruhsal anlamda biraz kafa karışıklıklarının yaşanabileceğini görüyoruz. Ve belki de parasal anlamda yani kariyer gelirleri ve ödeme dengesi arasında bir belirsizlik olabilir. E, bu dönemde aslında birine borç vermek, borç altına girmek, büyük bir e, maddi risk almak çok da olmayacak gibi. Belki bir arkadaşınız sizden bir destek bekleyebilir. Ama burada bazı belirsiz durumlar var. Belki kandırılmalar veya e, aldanmalar etkisine de açık olabilirsiniz. E, burada sanki... Evet bir dönüşümü tamamlıyorsunuz ancak kafanız karışık e, belli bir borçaltına hayallerini zoruna ilerlemek istiyorsunuz ama e, tam olarak ne ile karşılaşacağınızı bilmiyor gibisiniz ve bu durum üzerinize biraz e, belirsizlik e, etkisini getiriyor açıkçası. 11 Aralık tarihinde venüs Plüto kavuşumu var. 25 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Venüs-Pürüto kavuşumu aslında Venüs-Yan konularla alakalı güçlü bir dönüşümün, güçlü bir başlangıcın işaretçisidir. Burada sizin haritanızdan 9. evde meydana gelecek bu kavuşum. Şimdi bu kavuşumla beraber yeni bir fikir, yeni bir yaşam yolu, belki yeni bir insan, belki de iş hayatınıza dair yeni bir projelerine odaklanacağınızı söyleyebiliriz. Venüs tabii aşk hayatımızı ve aynı zamanda maddi durumlarımızı se sembolize etmiş olduğu için burada belki farklı kültürden veya uzak yerlerden, Veyahut sosyal medya üzerinden tanıştığınız, çok daha aynı dünyaların insanı olmadığınız birisiyle çok güçlü bir birliktelik başlatabilirsiniz sevgili bu aburçları. Eğer tabi ilişki bağlamında meydana gelmeyecekse bu kavuşum, aynı zamanda işinizi sosyal medyaya taşımak veya mevcuttaki işinizi bu kanalla daha geniş kitlelere duyurmak, yurt dışı ile alakalı uluslararası meselelerle alakalı gündemleriniz varsa bu konuda artık net ve şanslı bir etkiye açık olmak gibi enerjileri de barındırıyor. Dolayısıyla burada güçlü bir etkileşim var ve her ne oluyorsa yeni ve güçlü bir yola giriş yapıyor gibi gözüküyorsunuz açıkçası. 13 Aralık tarihinde Mars'ın yay Burcu geçişiyle beraber Mars akrep enerjilerinden özellikle o ikili ilişkiler alanındaki, ortaklıklar alanındaki muhataplarınızın bazen sert tavırları, muhataplarınızın bazen beklenmedik tavırları ile hemhal olmuş olabilirsiniz. Mars şimdi 8. eve geçiyor ama bu da tabii ki biraz daha kontrolü zor bir evdir ama burada özellikle ameliyatlar, bıçak altına yatmak, operasyon geçirmek gibi gündemleriniz varsa bunlarla alakalı bazı aksiyonlar almanız gerekebilir. Bunu yanı sıra içinizde bastırdığınız öfke, dürtüler. Ee... Bunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Belki kendinize bir takım konularda kızıyorsunuz. Diğer insanlarla olan ilişkilerinizle bağlantılı. Ee, nasıl bir tavır takılmalısınız, nasıl bir tepki vermelisiniz, zamanında veremediğiniz tepkiler veya insanların sizin üzerinizdeki tesiri ve etkisiyle alakalı ee, kendi kendinize bir takım kızgınlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Ve bu kızgınlıklar aslında bu Mars'ın yay burcu transisiyle beraber sanki dışa vurulmaya başlanacak. Tabii bunun yanı sıra parasal konular, ödemeler, eşin maddi durumu, ortağın maddi durumu gibi konularla alakalı da hızlı gelişmeler olabileceğini görüyoruz. 13 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Oğlak Burcu transiti başlayacak. Bu yükselenize güzel bir açı gönderiyor olacak. Özellikle fikirsel olarak güzel araştırmalar yapabilir, yeni bağlantılar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi sosyal medya üzerinden belli bir kitleye ulaşabilirsiniz. Kendi derdinizi anlatacak muhataplar bulabilirsiniz gibi gözüküyor Merkür'ün bu transitiyle beraber. Aynı zamanda seyahatler, seminerler, eğitimler alanında da destekleri olacaktır. 15 Aralık tarihinde Mars Güney Ay Düğümü kavuşumu yaşanacak. Ee, yay burcunda. Burada özellikle korkularınız, tabularınız, bastırdığınız duygular varsa dediğim gibi ötelediğiniz operasyonlar, maddi durumlarla alakalı kopmanız gereken bağlı olduğunuz kimseler varsa veya bazı kimselerin sorumluluğunu alıyorsanız bu konularla alakalı kadersel döngüler artık kırılmaya başlıyor gibi gözüküyor. Bu alanda kendi başınızla ilerlemek adına hızlı girişimler içerisinde bulunmanız gerekebilir gibi gözüküyor. 18 Aralık tarihine geldiğimizde ikizler burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. E, bu dolunay haritanızın ikinci evinde etkili oluyor. Parasal bir konuyla alakalı artık bir netliğe kavuşuyorsunuz. Kazançlarınız, hangi kanaldan kazanç elde edeceksiniz, belli bir ödemeniz, harcamanız varsa bunları tamamlıyorsunuz. Bunun yanı sıra e, belki de bir kaynak e, arayışı içerisine girebilirsiniz. Bir kaynağın kapanması veya tamamlanması gibi süreçlerde söz konusu olabilir gibi gözüküyor açıkçası. 19 Aralık tarihinde Oğlak Burcu'nun 26 derecesinde Venüs Retrosu başlayacak. Ee, Venüs Retrosu tabi biraz bizleri zorluyor. Özellikle Venüsiyen konularda yani parasal konular ve aşk ilişkilerinde yani ikili ilişkilerde e, biraz e, eski gündemleri tekrar karşımıza çıkardığı gibi aynı zamanda karmik etkileri de artırıyor olacak. Oğlak Burcu sizin haritanızdan 9. ev burada özellikle geçmişte kalan, uzaklarda kalan bir aşk hikayesi tekrar alevlenebilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra Dediğim gibi sosyal medya, hukuksal konular, aynı zamanda e, uzak diyarlarla alakalı parasal gündemleriniz varsa bu konuda artık belki geçmişteki bir mesleğinizle, geçmişteki bir konuya tekrar dönüyorsunuz ve e, o alanda tekrar bir şans elde ediyorsunuz. Belki hukuksal bir süreciniz veya gündeminiz vardı, belki akademik bir kariyeriniz vardı, tekrar dönmeye karar veriyorsunuz. Yani eski uğraşlarınız ve eskiden kalan ancak uzakta olduğunuz konularla alakalı şanslı etkileşimler karşınıza çıkabilir ama yeni bir bir karar almak, yeni bir yere taşınmak, yeni insanlara hayatınızı açmak adına çok da uygun bir süreç olmayacaktır. Bu dönemde karşınıza çıkan insanlarla yaşayacağınız yolaklarda karmik etkinin yoğun olacağını söyleyebilirim. Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Uranüs üçgeni meydana gelecek. Merkür 11 derece oğlak burcunda Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunuyor. Bu aklınıza birden parlak bir fikrin geleceğini veya yeni nesle sosyal medyaya veya teknolojik kime hastalara e, uyarlanabilecek bir projenin içerisine kendinizi bulabileceğinizi belki de hukuksal konular, yargısal konular, akademik konularla alakalı hızlı, ani ve şok edici bir gelişmenin meydana geleceğini gösteriyor. Tabii bu üçgen bir açı olduğu için sizi destekleyen, sizi büyüten ve geliştiren bir etkileşim olacak gibi de gözüküyor açıkçası. Evet 21 Aralık tarihinde güneşin oğlak Burcu geçişini görüyoruz. Artık önümüzdeki bir ay boyunca bu fikir her neyse, bu proje her neyse bu yeni girmiş olduğunuz alan kişi, durum her neyse buna odaklanacağınız, bu alanda ilerlemeye başlayacağınız bir gündem ortaya çıkacak. 24 Aralık tarihinde Satürn Uranüs karesi kesinleşiyor. Aslında 2021 senesinin bütünüyle Satürn-Uranüs karesinin kesinleştiğini gözlemledik. Ancak Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam görünüm meydana getirdiler. Satürn 11 derece kova burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Burada tabi Aralık ayı itibariyle Satürn-Uranüs karesinin tekrar kesinleşmesiyle beraber artık hangi yönde ilerleyeceksiniz? Önünüzdeki kariyer hedefleriniz, gelecek hedefleriniz, içinizden geçen çılgın programlar, Projeler, yapmak istediğiniz çılgınlıklar, hayatınızda artık marjinal ve e, farklı değişimler istiyorsunuz. Ancak bir taraftan da mevcut pozisyonunuz, kamusal statünüz, toplumsal roller sebebiyle e, bu e, denklemde sıkışıyorsunuz. Bununla alakalı artık e, netliğe kavuşturmanız gereken ve bir dengeyi bulmanız gereken e, hatırlatma, 2021'in hatırlatması tekrar size yapılıyor olacak sevgili Boğa burçları. 25 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşuyor. Ee, tekrardan oğlak burcunda ancak biliyorsunuz ki Venüs retro harekete başlamıştı. Burada e, özellikle 11 Aralık tarihinde başlayan gündemi artık tekrardan ele almanız ve değerlendirmeniz gerekiyor olacak sevgili boğa burçlarım ayı kapatırken ve aynı zamanda yılı kapatırken 28 Aralık tarihinde Jüpiter Kova Burcu'ndaki ziyaretini tamamlayıp artık Balık Burcu'na geçecek. Sizin hedefler, idealler, arzular, kariyer gelirleri ve sosyal çevreniz evine. Burada e, bir yıl boyunca şanslı, bereketli, e, bolluk enerjileriyle haşır neşir olacaksınız. E, zaten 2022 yorumlarında bahsetmiştim. Aslında 2022'nin en şanslı burçlarından birisi. Hatta en şanslısı siz sevgili Boğa Burçları'sınız. Jüpiter'in bu geçişinin Tabii ki bu şansın üzerindeki tesiri büyük olacak. Evet, Aralık ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olur, videoyu beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusastöreleceği hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ay diliyorum sizlere. Hoşçakalın.